Ya arkadaşlar naci olayı hemen anlatayım sonra bir daha bu konuyu açmayacağım. Boşu başına şey yapmayalım hani kafa dalsın da diye i̇yi yayın açıyorum zaten. Oldu, oldu. Ben bir kere baştan şunu söyleyeyim. Ee, hayvan aşırı derecede fazla beslediğim için bir noktada kayıplara da alışık bir insanım. Yani böyle 15 yıllık köpeği ölmüş bir insanım. Ne bileyim bir sürü kedim vefat etti. Bir sürü Ay, sürüngelim, hızlı, bir sürü eklem hızlı, hızlı, ya Benim hızlı, için hızlı, hepsi hızlı, aynı hızlı, ama tabii hızlı, ki de e, bir kedi, bir köpek gibi değil hiçbiri. Bir noktada da şeye üzülüyorsunuz. Yani niye böyle olduğu sorguluyorsunuz. Tabi bazen de bazı şeyler önüne geçemeyeceğiniz evet. için de kendinizi çok Abi, e, işte gözaltını sildiriyorsunuz. Oğlum ne var ben gözaltında ya? Ne var oğlum altında Bir şey yok amana koyayım. Elimi yüzümü yıkadım geldim. Manyak mısınız oğlum? Kamerada bir şey mi gözüküyor göz altında Parlıyor oğlum yüzümü yıkadım. İyi Sıcak havası dur kamera. Şey oldum stres oldum ya. Neyse onu söylüyordum yani e, ha hayvan beslemenin en büyük zorluğu budur. Besleyenler bilir. Ben en büyük acıyı da köpeğim tiny'i kaybettiğim zaman yaşamıştım. hani En ağır oydu. 15 yıllık köpeğinizin bir anda ölmesi. Ses açar mısın? Başladık yine ya. Bora var mı? Dur abi, bir saniye. Ben hepinizin sıkıntısını bir çözeceğim. Bir saniye flavor 14 kez seri üzgün. çet kirayı bırakalım reis. Evet arkadaşlar. Anlattığın şeyi kesinlikle siklemeyen bir chat var ortada. Garip. Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldin. Ee, bir anda oldu Naci'nin olayı. Ben de anlamadım. Sadece bir günde hayvancağız böyle bir boynu büküldü. Ulan dedim ne oluyor yani? Öyle hissettikten birkaç gün önce de temizlik vardı. Evde. Dedim ki herhalde ne bileyim çamaşırlı su vardı, bir şey vardı. Hani 11 aylık kedi farkında olmadan ki yapmazlar ama Hani ne bileyim dilim attı içti mi bir şey mi yaptı. Ondan sonra cima ulan ertesi ya bu akşam oluyor zaten temizlikten sonra fark ettim. Ertesi sabah yallah hemen veterinere. Veteriner bunu gördüğü gibi dedi ki koron olmuş. Kedi koronası. Dedim nasıl kedi koronası olmuş olabilir ya evden çıkmayan hayvan tertemiz koşullarda e, yaşıyor ediyor. E test yapmamız lazım. Test yapmamız lazım. Kolay gelsin. E yap dedim. Testi yaptık. Ki o kadar emin ki kedi koronası olduğuna. Negatif çıktı sonuç. Bazı sonuçlar yanlış gösterebiliyor ama bunun böyle bir iki farklı çizgi muhabbeti var. Bilenler bilir. Böyle tek çizgisi, çift çizgisi, bir de böyle yüzde on hata paylı bir durumu falan varmış. Orada bana onları açıklıyor. Ya dedim ki arkadaşım bu kedi dışarı çıkmıyor. Bağışıklık sistemi çökmüş olsa. Hani çökmesi için bir sebep yok. İştahlı hayvan. Eyvallah Gökhancığım. Neyse uz uzun lafın kısası orada böyle 50 tane test yaptım. Ama hani bu arada testten kastım şey değil. Ticari maksatla test yapan bir veteriner oldum. değil götürdüm veteriner. Yani. Gerçekten böyle bir sevdiğim bir abi. Tırdı, Tecrübeli bana de. Çok şey abi testler başarılı. pozitif çıktı. Yani en azından korona e, negatif çıktı. Kan alalım bakalım çünkü bir anormallik var. Abi kan yok hayvanda. Damara giriyoruz giriyoruz zaten aldırtmıyor. Parçalıyor ortalığı. Kan yok. Damardan giriyorsun gelmiyor. Çok zorladı. Bir buçuk saat ter döktük orada. Param olduk. Her tarafımızı tır, tırmaladı mırmaladı. Dedik ki başka bir veterinere götürelim ekibi daha kalabalık olan. Üç kişi zapt edemedik. Yediği. Bir yandan da halsiz olduğu için güç de uygulamak istemiyorsun. Bindik arabaya bastık başka veterinere. İçeride elinlar, böyle 5-6 kişi elinlar, var veterinerde. <gülüyor> Diler ki siz gelmeyin. Korona ayağını içeri almıyorlar. <gülüyor> Orada ne yaptılar, ne ettiler? Yarım saatte kanı aldılar. Şöyle şu kadarcık bir kan çıktı zaten. Bir de damar yolu açıldı. Yani antibiyotik falan veririz diye. Döndük abicim şeye, bizim kliniğe. İyi yayınlar. Böyle ikinci cümlesi şey oldu adamın, uyutalım oldu. Yani bu, ben de 30 yıllık veterinerim abi dedi. Yani bu... Yüksek Mal ya FIP ya başka bir şey var. Bu toparlanacak normal bir hastalık değil bu dedi. <gülüyor> Ondan sonra e, dedim ki abi ne uyutması falan gerek yok. Dur bir anlayalım ne olduğunu. FIP ne demek abi? Yaz Google'a Ondan sonra Kediisi gibi bir şey işte yani. 3 tane. Koronası, FIPI, FIVI bunlar hep birbirine zaten e, bağlantılı virüsler. Hastalık yani virüs tipi. Kedi eğitisi diyeyim yani. Öyle de söyleyen var. Abi Allah yani bir korona, Kedi koronası dedikleri şey farklı farklı bölmeleri ayrılıyor. Başladı. Mesela kuru fib var, ıslak fib var, Bu yaş fib diyorlar. İşte bir kedimi de öyle kaybetmiştim. Karnında sürekli bir sıvı üretiyor. Ee, o sıvı sürekli şişiyor. Sarı bir sıvı sıvıdır zaten. Bizim kedide öyle bir şey yok. Neyse ben aldım kediyi. Geldim. Ee, virüs şeyi test FIP testini bekleyeceğiz Antibiyotik verildi serum verildi Biraz ayaklansın diye Hiçbir şey olmadı hayvanı. Yani Serum yedi hiç kendine de gelme yok Bitik Necmiye direkt dışladık kediyi Yani Şimşek direkt dışladı abi Hani o vardır ya kedilerde Zayıf olan yavruyu iteklersin, Kabul etmezsin kimi anne öldürür yavrusunu Sürekli itekliyor Tıslıyor saldırıyor Hani elim ayağım dolandı o akşam valla. Altına çişini yapıyor diğeri, onu siliyorum, kendini temizleyemiyor. Kumun üstüne koyuyorum, kum da böyle yatıyor. Abi, bir günde önce ya, önce hadi bilemedin o süreci oldu, vardır iki seviyorsun. gün. Neyse dedim tombalığı falan vereyim, güçlensin. Çünkü adam diyor ki ne varsa ver, yani yemez ama diyor ne varsa ver. Lan tombalığına tepki vermedi kedi. Böyle bir kokladı, siktirdi gitti. Bu bir gün önce yani veterine götürmeden önce akşam zaten uykumdan uyanıp bir zorladım. Öldü sandım Çünkü Ertesi günde şırıngayla abire besle besle besle ki bir buçuk ay bir aya yakın bizim patiyi e, eski kedim şırıngayla beslemiştim. Ve de götünü irtiyordu veteriner diyordu ki ölür, ölecek uyutalım. O zaman da böyle biraz daha tabii hayvan ergenim yani. Ne öğütmesi lan sükerler, ben bunu yaşatırım. bu kahramanlık vardır ya bizde. Yaşatırım, yaşatırım, yaşamaz, yaşamaz, acı çektirirsin, acı çektirirsin diyordu. Ondan sonra ölmüştü o kedi. Her gün gidip midesinden sıvı alıyorduk, işte ile besliyorduk, çişini yapıyordu, temizliyorduk falan. Bir ay falan anca dayanmıştı. Neyse, içinizi karartmayacağım. İkinci gün oldu, fırladım yeni veterinere, işte serumu baltayım, hareket edemiyor, şimşek zaten sürekli saldırıyor. Dışlıyor hayvanı yani, öleceğini bildiği için belki de. O gün veterinerde bıraktım ben almadım çünkü anladım öleceğini yani ölecek böyle normal bir şey yok kurumuş böyle buralarını falan çekiyorsun tüyler böyle böyle dökülüyor. Hani sanki bir eve girdi zehirledi hayvanı gitti gibi bir durum yani çok enteresan. Şey i̇şte ben tabi o sırada size bunu duyurmadım yani instagramda falan da yazmadım ben bunlarla ilgilenirken hatta birinde yayındaydım o şeydeyken ilk bu durum yaşalırken Öleceğini tabii düşünmüyordum da pat diye gitti abi hayvan. Garip oluyor tabii insan yani. Geleli kaç ay oldu oğlum? On ay oldu ya. Dokuz ay oldu da on ay oldu. Ama işin boktan tarafı tabii FİP olduğu için. FİP çıktığı için. Ha bu arada ertesi gün karnı şişmeye başladı. Ciğerlerine sıçradı. E, o sıvılar sıvıyı çektik birkaç defa. Ama Şimşek Necmiye'ye de o virüsü bulaştırdı. Kesin. Şu an Necmiye de virüs. Ve de bağışıklık sistemi çökerse aynı şeyleri Necmiye de yaşayacak. O yüzden gittim abi Allah ne verdiyse imunaksi bilmem neydi işte yaş kurumama üç farklı kurumama koydum biraz yemek kesin diye ee, bağışıklık sistemini güçlendirmem lazım öyle bir durum söz konusu. Hani Fip virüsü olan kediler yok mu arkadaşlarımda tanıdıklarımda da var ama her an tabi. Ölme riski olan bir durum bu. Hatta veterinerin ikinci günündeyken orada bir kadınla konuşuyorduk. O da dört kedisini FIP'den kaybetmiş. Hali hazırda kedi besliyorsanız eve bodoslama kedi almayın. Ne olur ne olmaz. Bu aralar çok yaygınmış virüsler. Bunlar insana bir zararı yok bu virüslerin ama kedilerde ölümcül. Veterinerde kalsa daha sağlıklı olmaz mı üstüne Necmi'ye? Yok. Yani şu an Naci vefat ettiği için yani... Duruyor. Bütün her şeyi steril ettim. Tekrar temizlik yapıldı evde. Ee, tuvaletini, muvaletini, her şeyini temizledik. Mamalarını değiştirdim. Kablarını dezenfekt ettim. Her şeyini temizledim. Şu an iyi ama eski kilosu yerinde değil. Biraz fit duruyor. Ama şimşek evet. Yani diğeri daha böyle zaten bir hastalıktan çıkıp gelmişti. Daha hassas bir kediydi. Şimşek öyle değil. Şimşek baya kuvvetli yani. Ama dediğim gibi ben artık Hayvan ölümlerine şeyim, yani, alıştım. Vallahi alıştım. Çok üzüyor, ediyor ama e, taynide yaşadıklarımdan sonra sanırım biraz direnç kazanmışım o konularda. Evet bu aralar sıcaktan kediler götünü kıvırıp yatıyor biraz. Ama Şimşek bence Necmiye'den çok daha dayanıklı. Fakat bu gene bir bağışıklık sisteminin çöküşüyle birlikte nüksetmeyeceği veya işte tehlikeli olmayacağı anlamına gelmiyor. Evet, yani yüksek ihtimal ben de şimşekten sonra büyük konuşmayayım ama bir daha kedi sahiplenmeyi düşünmüyorum. Hani belki dışarıdaki kedilere yardımını edersin, sahiplendirirsin, beslersin, tedavisini yaparsın ama eee şimşek temaslı. De, de bulaşmış olduğu konusunda net bir Anı yok yani test yapmadık çünkü Şimşek'e artık aşı da vurulamaz. Bağışıklık sistemi düşüreceği için. <gülüyor> şimşek tek kaldı. Vallahi hani bir ta diğer taraftan baktığınız zaman Şimşek aslında Naciye'nin gelişini net bir şekilde kabullenmedi. Yok abi köpek zaten beslemem. Köpek en sevdiğim hayvan. O diyorum ya 15 yıllık köpeğim öldükten sonra biz ailecek vazgeçtik köpek besleme işine. Ama büyükte konuşmamak lazım. Bu işler öyle değil yani. Bir gün bir gariban bir hayvan görüyorsun, bir bakış atıyor sana, bir bağ kuruyorsun, alıyorsun. Fip, aynen bunu. Abi canından can gitmez mi ya? Yani o, ya bir de en çok vicdanımı rahatsız eden şey de, son böyle bir haftadır çok söyleniyordum iki haftadır. Ağzıma sıçıyorlar, evde her şeyi deviriyorlar, işte tüy döküyorlar, ee, durmuyor yerinde. Ee, ne yapsam? Vallahi bir yukarıda akalarımı versem birine mi vereceğim vallahi diye böyle bağırıp çağırıp kızıyordum en çok da o bana şey yaptı e, söyle adını yani vermedim etmedim ama ve vicdanım böyle bir rahatsız etti beni yani e, onu dedim ve 5 gün sonra böyle bir şey yaşandı hatta biz kendi ekip içinde de şey konuştuk hani, Ulan bunu dedik ama ölmesi gerekmiyordu ya falan diye böyle biraz kötü olduk öyle yani sıkma canını Abi sık, Sıkmama canın diye bir şansın yok yani. Sürekli aklına geliyor işte. Dün, dün gece de öyle. Ee, bir şekilde oluyor yani. Hayvan beslemek böyle bir şey. A, yersiz olması kötü. Şimdi burada bir muallak var. Bu FİB virüsünü taşıyan belki de Ay, şey Necmiye'ydi anladınız mı? Belki hep taşıyıcıydı o. Buna bulaştırdı. Belki bu taşıyordu. Şimdi şeye bulaştırdı. Yani... İki kedinin hayatını kurtarayım diyorsun. İki kedinin ölümüne de vesile olabiliyor o durum. Garip.